Sıfırdan switch eğitimi eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Ee, bu eğitim videomuzda arkadaşlar, Yetki %100 yetkilendirme olayına devam ediyoruz. Üçüncü videosu ve son videosu olacak. Ufak dafık değiştirmeler yaptım arkadaşlar. Neler yaptım hemen onu göstereyim. Tablelarda efendim bir şey yapmadım da, bir saniye. Sadece prosedürde bir ufak eklemeler yaptım. Neler yaptım diyeceksiniz. Ne ee, şöyle söyleyeyim şöyle kapatalım bir hani bunun önceki videolarda hatırlarsanız tamam şimdi yetki alıyoruz sayıyı da iki şekilde hani değişkenlere atıyorduk ya arkadaşlar burada hani ile ben ne yaptım sayıyı burada verdim fakat biz yetkiyi dışarıya vereceğimiz için Prozedür'de Buna ilgili ufak tefek araştırma yaptım Ondan dolayı değiştirdim kodu Zaten olmuyordu, bir türlü, sadece 0-1 döndürme oluyordu O da row Eğer olumsuz olursa mesela şu an error vermiş, error olursa 0 Olumlu olursa 1 rows döndürüyor arkadaşlar 0-1 muhabbeti o, o işimizi görmüyordu. Bizim işimizi görecek olan ne? Ee, yetkinin, e, çünkü yetki 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye de yükselir. Yetki almamızı onun için de. Yet yetki tekleri olarak değil de e, parametre olarak arkadaşlar buraya verdik. Integer. Sadece out yani dışarı ver e, işlemini koyduk oraya Oluş olan işlemlerde dışarı verebiliyoruz, dışarı çıkartıyor. Sonra burada bir e, select çektim, yetkiyi, returnlamadım yani return işlemi yapmadım, selekle yaptım, yolladım. Burası böyle, zaten burada tipik e, log sayfamızı insert ediyordu, log, log sayfası diyorum, log tablosu insert ediyordu, bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi. Burada yetkide herhangi bir değişiklik kodunda inerjoin ile birleştirdik yani. Onlarda veya sayıda hiçbir de değişiklik yapmadım. Sadece yani şuydu. Şunu değiştirdim Söyle söyleyeyim ben size. Ctrl C yaptım. Hani biz burada dekler demiştik ya şunu. Şunu vermiştik ya. Zaten bir bir önceki videoda öyleydi. Buydu. Bunu sildim deckler arkadaşlar. Sadece bak sildim geldim buraya et yetki ee, İntegre zaten değeri İntegre'de out verdim Sonra da işte Sıra selecte vardı select ile Return, yine return olarak Arkadaşlar bu. Return gibi de Geri döndürüyor Şimdi tamam. Buradaki Başka bir şey var mı göstereceğim Yok. Şimdi c tarafına Tarafını geçelim arkadaşlar Ayrıca bu video e, video yetkilendirme videolarında 3 videoyu beğendiyseniz e, videoları beğenip aynı zamanda abone değilseniz YouTube, YouTube hesabıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi C tarafına geçelim. Şimdi burada şu mesaj box olayını boşverin. Kafanızı karıştırmasın şu yetki olayını da başvurdum. Ben dizi alıyorum yani. Onun devamını da göstereceğiz bunu. Şimdi burada ne ekledik? Şimdi biz eee stop loss'unda neydi? KMT.command tavin stop loss'a command stop loss olduğunu gösterdim. Buradan işte parameters'ına da add bula bula bula parametreyi verdik. Buradan sonra ise şu olayı verdik. SQL parameter parameter parametre diyorum ben buna. Haniyse oluşturduktan sonra bunun parametre name'ini et yetki diyoruz. Yani şunun parametre neyimi var arkadaşlar. Parametre et yetki nereden geliyor derseniz arkadaşlar şu. Bundan geliyor. Bunu alacağımızı söylüyoruz. Sonra parametrenin SQL data e, SQL table ne diyoruz? Tabii ki SQL notu integer diyoruz. Direction e, Parametration Output Bu e, zaten Şöyle söyleyeyim, şunu bir silin Göstereyim size Görülecek güzel arkadaşlar Output Parametresi Input var, Input Out var, Output var, Return Value var Ben Return Value altayım zaten Return Value kullanmıyorum, Output Kullanıyorum arkadaşlar Sonra kmt.parameters.8.parameters diyoruz yani command'ın, sql command'ın e, parametres, e, parametre denilen bir tanesine bunu ekliyorum, parametres ekliyorum sonra ise komodumu oluşturuyorum arkadaşlar bununla ilgili internette örnek bulabilirsiniz aynı zamanda e, şöyle hızlı bir şekilde göstereyim size Nasıl aratmanız gerektiğini Store Procedure C -sharp. Şu şekilde arattınız arkadaşlar C -sharp. Store Procedure değer döndürme ile bulabilirsiniz fakat e, Bunların hemen hemen çoğu işime yaramadı ne, ne yaradı derseniz arkadaşlar benim o ufak bir kod almıştım e, Kuwait miydi bir tane yabancı bir Fars asıllı mıydı Bir tane eleman var ee, şöyle göstereyim. Onun bir tane videosu .NET, e, ASV.NET'te anlatıyordu. değer döndürme olayını. Onun e, şeyi işime yaradı. Oradan aldım açıkçası. Şeyleri, nedir ismi? Kodların bazılarını. Web mesela şu benim. Hıslayacağım <gülüyor> stop Onu bulamadım. Bulduğumu da göstereyim arkadaşlar size. Onun kodlarını aldım. Şuradaki şu kodlar onundu. Ee, eleman şöyle anlatmıştı. Tabii benim gibi yapmadı o. Biraz değişikti ee, onun. Bu şekil metot falan, prosedür metodu kullanmadı. Tipik bir .NET e, projesinde e, parametredi olayını gösteriyordu. Normal bir SQL command kullanmış vesaire vesaire. Ben sadece şu alanı aldım benim işime yarayacak şuydu. Onu aldım. Ve devam ediyoruz. Dediğim gibi output dedik. ondan sonra da command line'da execute an Burada şöyle bir olay var. Şimdi yetki alacağız arkadaşlar. Şimdi aslında konuya devam ediyoruz. Biz ne yapacaktık? Login'den login'den bir global bir yetki alacağız bir yere. Burada verdik yani. Şöyle söyleyeyim. Giriş butonuna tıkladığımız anda yetkiyi aldık burada yetki alıyoruz. Bu benim yetki dediğim nerede? Ee, hemen üzerine basarak gelelim. Eray list bir şekilde burada duruyor değil mi? Tamam. Şimdi ben buraya mitkiyi veriyorum. Okey. Ee, her ikisini de alabiliyorum. Nasıl alabiliyorum? Mesaj box olarak göstermiyorum çünkü 01 her eh dediğimizde yetki şeyleri nedir ismi? Yetki 0'ncı olan 1'inci kolon vesaire. Şimdi buradan yetkiyi aldık. Okey. Sıkıntımız yok. Eee diziye yetkimizi aldık. Aslında diziyede de almayosanız giriş yaptığında bir tane olacak. Çıkış yaptığında temizlenecek. Diziniye kullanmışız ki bunda. Probe yapalım bir tane yetki adında Probe diyelim Tab tab taba bastıktan sonra Integer değil bir string Yok bu Yetkimiz ne? Integer Integer Yetki Tabi burada ne yapacağız? şimdi ha şu parameter olayını söylemedi nasıl alıyoruz e, yukarıdaki yetki olayını veritabanından onu e, söylemiştim arkadaşlar yoldu gördüm yetkiye şuradan ver diyordu. şimdi paramert, e, parameter parameter.value arkadaşlar e, parameter yani şunun value'su Yetkinin yetkiye gelen var ya arkadaşlar toString diyor şimdi bu ne döndürüyormuş obje döndürüyor Onun için hata veriyor Bağlantı notu yetki integer O hmm. zaman bu integer döndürmüyor değilmi String e, String ne diyorum ki ben <gülüyor> Şimdi bu string demeyeceğim arkadaşlar. Şöyle diyeceğim. Olay şu, integer olur, integer'e döndürmesi lazım değil mi? İnternoto parçalysak sanki e, sıkıntı çıkmaz diye tahmin ediyorum. Tamam. Verdik. Şimdi yetkimizi aldık arkadaşlar. Yetki neyse. Yetki aldık. Fakat, şurada bir yetki, publish, statik verelim de silinmesin. Statik verdik. Getset muhabbetini boş ver. Şimdi, iyi hata verdim, bakalım. Publish, Static ve Integer. Bunların için hata verdi. Şimdi. Burada editlemek iyidir. Control shift b kombinasyonu ile bir derleyelim arkadaşlar. Hatamız mı? Hatamız vesairemiz var mı? Yok mu? Bakalım. Neymiş? Debug 0.0. Devam et. Şimdi. Burayı birleştirelim. Neydi arkadaşlar? Burada yaptık. En son ne yaptık? Statik yaptık ki hafızadığı tutmak için tamamdır. Yetki aldık. Burayla işimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdi asıl Zuna'nın Zart dediği kısmı arkadaşlar. Şunlara bir isim verelim. Formil diyelim. ya da cari diyelim buna. Cari. Hmm, kasa, kasa, rapor, rapor, hmm. ne diyelim, çek senet, çek hmm, senet, yes, çek senet olaylarını dedik Bunların bir tane otomasyonu oluşturuyor arkadaşlar bunu. Yetkilendirme yapıyoruz. Şunu e, nasıl yapabiliriz hemen onu bakalım arkadaşlar. E, şöyle düzenleyelim değil mi? o kadar da şey olmasın vçk e foto masyon diye de çakalım tamamdır arkadaşlar şimdi burada e, tipik olarak 01 e, yetkilendirme neydi? 01 şu an 0 ise şunları, 1 ise şunları diyebiliriz, formlu attı arkadaşlar işlemi yapacağız Öyle söyleyeyim size. Forumla hatta yapacağımız için e, şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bir düşünelim e, ne yapabiliriz. Şimdi aynen 0.1 olayını yapalım. Şimdi switch case yapalım arkadaşlar. bir switch case default ne diyelim biliyor musunuz burada? Ben diyeyim ki bağlantıdaki Bantanın içindeki yetki. Zaten bir yetki geldi. Diyelim. Default bu e, yetki dediğimi arkadaşlar görüleceği üzere otomatikman tamamladı. Default break olayını yaptık. Şimdi hmm. Case i yaptık. Break Şimdi ne diyeceğiz? Zero Hopps, yanlış oldu. Arkadaşlar integer bu. Neyin kafasındayım ben. Aynı şekilde bunu şöyle bir çalacak şey arkadaşlar. Birden fazla da yapabileceğiz. Nasıl diyeceksiniz? 0, 1, 2, 3, 0, 1 1,2,3 diye devam edebiliriz arkadaşlar. Bunu bir yerde de tanımlayabiliriz. Oradan 0 ise, 1 ise, 2 ise, 3 ise vesaire vesaire. Ben şu an basit bir şekilde yok, şöyle yapalım. 1'den fazla yapalım. 0,1,2 ikinci yetkiliyse, yetkiliyse, yetkiliyse. yetkili ise üçüncü yetkili ise dördüncü yetkili ise ve 5 yetkili olduğunuzu düşünüyorum. Düşünelim arkadaşlar. Diyelim ki e, Yetki olayında Bir yetkili ise eğer Forum Yolum formü değil. <gülüyor> buton 1'di. Pardon arkadaşlar. Buton 1 Nokta Height Buton 1'i gizleyelim arkadaşlar, eğer bir ise, sıfır ise, ise buton 2'yi gizleyelim. Misal basit bir şekilde yaptığımızı düşünürsek arkadaşlar, bunu tabii ki mimaride şekillendirebiliriz, çoklu yetki olayları. Onlara da sonra girelim artık, yani birden fazla yetki olayım diyorum arkadaşlar. Tamam. Bunu da e, nasıl yapabiliriz dersiniz arkadaşlar? Mesela birden fazla olayında 4 yapmayalım. Öyle şey yok. Ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Hani e, bazı programların tık tık tık şunları şunları şey yapıyor diyorsunuz ya. Veri tabanında bunlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Bir kolon var. Bu forumloat'ta yaptığımız olayda da ise bir mimari yapıyoruz. Aynı switch case düşünün. Bu şekilde buton 1, buton 2 vesaire vesaire dedik. dedik ki arkadaşlar. Burada buton isimlerini veri tabandan çektiririz. Hide, might vesaire vesaire. Yani buradan okur. Şöyle göstereyim. Yani buradaki Hemen buton yapalım yani şunları Düşünün Buradaki olayların hepsini Biz Gizli olup olmaması olayını Veri tabanından çektiyeceğimiz için Ne olacak Bu da veri tabanı olduğumuzu düşünün Burada hangisi ise 0. Buton ney Height Height'la Birinci butonu ney? Show Göster Tarzında olur arkadaşlar Bu şekilde mimari yapılabilir Ben şu an basit mimari yapıyorum Şimdi 0,1,2,3 3 tane yetki verdik arkadaşlar Şimdi Ebu Vekir'le giriyorum Şifremiz Bekraher nesnerdi Arkadaşlar. Hay. Nestor. Benim tabii de bir daha görever. ver. Görmedim Vermes lazım. Aha, bakın arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi şov demedik. Göstermedik bunu. Şimdi ben diyorum niye gitmiyor? Şimdi bunu yaptık ama buradan sonra eee falan ne? Tabii ki göster. Sağ atma arkadaşlar. Ümit mal bazen demiştir. Arkadaş, şeyi göstersene. FDM'e bir Formu göstermeden ne denektiriyor? Der Eee gibi Şu an duyabiliyorum diyenlere davuluruz arkadaşlar. Çok basit bir hata. Show dialog diyelim. Eee sadece height desek de olur arkadaşlar. Diz kelimesini kullanmaya gerek yok artık. Yanlış mı hatırlıyorum. Ah, ha, framework 4.5'de iyiydi galiba bu. Disney'de ait değil miydi ya? Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Doğru, doğru. Kullanmaya... Hey, küçük şey yapmışım. E, framework'da high disk kelimesini kullanmaya gerek yok. Direkt height diyebiliyoruz. Şimdi Ebu Vekir kullanıcısıyla girelim arkadaşlar. Benim antivistikine uyar vermez. Güzel olur. Ebu Bikir kullanıcısıyla geldiğimizde Bekra, hayır Nestor Yazma yapmak için Ctrl X yapıyorum arkadaşlar. Yes tamamdır. Gizledik. Ne oldu arkadaşlar? Bir yetki vardı değil mi? Eğer e, buton bir gizlendi. Sıfır yetkisi sıfır olduğu için görüleceği üzere bunlar 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Şimdi Ebu Bekir Bastama ile giriyorum. Ebu Bekir Bastama ile Şimdi ikinci yetki alıyorum arkadaşlar. 1 gelecek şu an yetki olarak. De, de, de. Göreceğiz üzere. Ne oldu? bir geldi için 2 geldi. Şimdi 3 ve 4 yapalım. Berit abanımızla. 22 dakika olmuş. Fazla zaman almayalım. Hızlı bir şekilde yetkili olayları yapalım. 3 ve 4. 2 kişi geleceğiz. Tahsin ve Ömer'i Ömer İsimler, şifre aynı olacak Becker, Hayr, Nesler ee, Manuel yapacağımız için normalde yetki olaylarında Şey yapıyorum ben Trigger'ları yapıyorum Yetkili ID'si 1, 2 3 4 Süngün normal ID'di bu arkadaşlar şeydeki, yetkili deki e, Pramerika'ya olan ID bu. Bu ise 0, 1, 2, şöyle 3 yapıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Yetkiler şu an e, resleşti Sıkıntımız yok. Şimdi Tahsin Bastama değil Tahsin Tahsin'de sadece. Tahsin yetkisiyle giriyorum arkadaşlar. Becker Haydnesser. Yaf, gene uyarı verecek. Bu da nereye kontrol etmişsiniz? Şenol Interesant Şu an e, Tahsin yetkisi 3 getirdi 1-2 tane Tahsin 3'tü e, Arkadaşlar Tamam Doğru mu? Bakalım hemen Tahsin'in yetkisi neymiş Tahsin... ID'ye bakalım da Tahsin 3'müş ID'si arkadaşlar yani ID'si 3 olan 2 oluyor Tamam Tahsin ve Ömer'in yetkilerine bakalım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Çünkü e, 4'ü yaptı, 3, 2, 3 gelmesi lazım Bakıyoruz hemen hızlı bir şekilde onu nasıl bakacağız dersiniz. Şöyle bir breakpoint break çakacağım arkadaşlar, bakalım yetki olarak ne geliyor? Ömer'de ne geliyor ona bakalım, ters mi oldu acaba? Sıkıntı olmamışsanız da, izin ver. Yetkiye bakıyoruz arkadaşlar, 3 geldi. Ömer'de yetki 3 geliyor. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Hmm. Ömer'in ID'si kaç? 4 Ömer'in ID'si 4 Tam tersi geliyor arkadaşlar. 4 Doğru, doğru. Yok, 2-3 doğru geliyor. Göreceğiz üzere. Tamam. 3 geliyorsa sıkıntı yok, tamamdır. Sıkıntı yok. Bir de Tahsin'i deneyelim. Tahsin'in... Hizim ver. Yetkisi kaç? 2. Tamamdır. E, 0, 1, 2, 3 arkadaşlar. 2 geldiği için de buton 3'ü height edilecek. Olayımız bu da arkadaşlar. Ve şu an sırayla dizmedim arkadaşlar onun için. E, ben ilk başta görüntüyü aldandım. Ne alaka 4, 4 mü şey yapıyor diye. En sonunda şey var ya case 3 eğer 3 ise e, buton 4'ü height ile diyoruz arkadaşlar. Buton <gülüyor> 4 şurada, raporda. Anlıyız. Olay bu arkadaşlar. Bunu tabi veritamalı bağlantılı da yapabilirsiniz. Eğer e, şuysa şu, şuysa şu muhabbet vesairesi e, Buton 1'i height gizli tarzında vesaireler e, Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer Yetki 1 ise şunları gizli, yetki 1 ise 2 ise şunları gizli, tarzını ve politikada kullanabilirsiniz. Yetki 1'e şunları mesela şunları şunları şunları gizde olayını yapabilirsiniz ve benzeri bir benzeri arkadaşlar uzatmayalım videomuzu. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Videonun ortasında dediğim gibi bu videoları özellikle bu 3 video e, serisini beğendiyseniz arkadaşlar, bu videoyu ayrı ayrı beğenebilirsiniz, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz ve abone değilsiniz, YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden abone olanlara teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayli aşamlarla diliyorum.